Canlanıyor gözlerimde Yaşananlar ecel gibi Büyüdükçe aşkın bende Yığılır çığ misali Avutmuyor bir tek resim Bitirmiyor hasretini Uykular haramdır bana Duymadan nefesini Doğmuyor sensiz neşim Sabahlarım hep karanlık Anlıyorum geç de olsa Dönmeyeceksin artık Dönmeyeceksin artık Ateşlerde yanacağım Sensiz deli olacağım Koydum Aşkın silahında vurdun beni en sonunda Kuruyan topraklar gibi susadın adım sana Çıldırdıyorum bir anda aklım başımdan gidiyor zindanında yüreğim senden kurtulamıyor böyle kolay unutmak gönlüme çok zor geliyor kahretmek istiyorum bir an dilim susuyor doğmuyor sensiz bir neşim Sabahlarım hep karanlık anlıyorum geçte olsa dönmeyeceksin artık dönmeyeceksin artık kişişilere Ateş yanacağım. yanacağım Sensiz deli Gün aşın silahında vurdun beni en sonunda kuruyan topraklar gibi susadım sana Kim bilir belki de sen ateş şiikleri de yanacaksın ben siz deli olacaksın koydum seni bir başına nasıl dayanacaksın Kurşun aşkın silahında Vurdum seni en sonunda Kuruyan topraklar gibi Susa dur bana